açılımlarının olması, dijital platformlarda işinizi tanıtmanız, yani bununla ilgili etkileşimler olabilir, yenilikler olabilir, düzenlemeler olabilir çalışma ortamlarınızda, yaşam alanlarınızda. Jüpiter'de Neptün'ün de dördüncü evde olması, yuva, ev, aile konuları